Merhabalar. Necis Squad gelenimizati karışık. Orin ismi gün yapıyoruz? Funny Couple in Turkish TV <bu> show. <bir> um Vijay Challenge. Oh, uh respawn challenge. So right. Hadi canım. Selim, Dino. Hazır mısın? Hazır İlk kelimen şaka. Şaka. Şaka. Çaradan. Şaka. Şaka. Şaka, şaka, şaka, şaka. Bilet, mendil. Bilet, bilet, bilet. Ama burada o konuşun nasıl diyor ya? Onun şeyleri. dudakları bilet. Bilet, bilet, bilet, Bilet, Yarın, kart, ya, kart. Ka ya, dar, ya, dar, ya, dar, ya ha belki şey Almanya'da Alman, kaldı. Evet ordu. Yakın ya ne? Yakın. Yarın. Ya yakın. Yarın. Yarın. senin biliyorum ya. Hayır, <gülüyor> Ja, ja, ja. Ja. Fast. Balon balkon balon balkon balon balkon ya Allah Allah Balkon. Pardon. Balon. Balkon. Bal. Bal. geç. Balon. Dün. Dün. Uçak. Ah. Uçak Dün. Dün. Dün. Uçak. Dün. Uçak. isevdez sevgili <Sessizlikle> sevgili Tabii ki Oh Deli Deli Deli Deli Karton Deli mi Kemal Kemal Kemal Ya Kemer Kemal Kemal. Okey Kemal diyor. Tamam Kemal. Kemal, ya. Mal. Ke? Mer. Bak onun şeye bak. Tamam ya. Öğrenci. ya öğrenci. Ama nasıl? Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. <gülüyor> ama bazen asıl Evet ama oyun işte, biz de oynadık da ama yani silinmeye gerek yok o Oyun sana kazanıyor <gülüyor> Ama yine de yani canlı yayında böyle bazı saniye Ama çok güzel <gülüyor> oldu valla, en çok buna çalıştık o demin sen varıyorsun ama o kadar zor Şimdi ses var. tam dediğini ben duymadım. Tam Kız çok tatlı ya. O yüzden bir ila saniye daha verdim. O orada benim telafi etmek için de o konuda anlaşalım. çok eğlenceliydi. Hmm. öyle işte funny couple turkish stories shows. If you smash like on video, I'd <laughs>